Tutmak için ne yapıyorsunuz? Son 2017'den itibaren dolar karşısında Türk lirası sürekli değer yitirmiş. Yani reel değer açısından bakmak lazım. Bu işlere Türk lirası ile dolar arasındaki karşılaştırma yaptığınız zaman 2013'lerde Türk lirası en değerli noktasına gelmiş. Yani bir tüfe endeksi üzerinden %110'ların üzerine çıkmış hmm. bir gücek erişmiş. Bu ne demektir? Türkçesi şudur. Türk lirası ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunursunuz. Türkiye'de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz. Çünkü e, paranız çok değerli. Getirdiğiniz şeylerle e, siz yatırımı, sanayiyi yavaşlatır, durdurur. Ve, ve zaman içerisinde işsizliği gibi, gibi bir sonucu da ortaya koyacak bir sonuçla karşı karşıya kalırsınız. Türk lirasını çok değersiz hale getirirseniz, Türk lirasının tam tersi oluşur.